بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قوني فيه على إقامتي أمريك وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك وَحْفَظْنِي فِيهِ ve وَسِتْرِيكَ يَا أَبْصَرَ النَّذْرِيكَ <gülüyor> Allah'ım, bugün de emrini uygulamak için beni güçlendir. Bugün de zikrinin lezzetini bana tattır. Kereminle beni bugün de şükrünü eda etmek için hazırla. Bugün de hıfzın ve ürtünle beni günah ve beladan koru ey görenlerin en iyisi. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayının dördüncü gününde Allah'tan istiyoruz ki, Bizi güzel ibadet yerine getirmeye muvaffak eylesin. Allah'ın nimetlerini şükretmeye muvaffak eylesin. Ve Allah'ın güzel ibadetini yerine getirmek nasıl oluyor? Allah'ın nimetlerinin şükrünü nasıl yerine getirelim? Dikkat edin. Allah bize nimetler vermiş el vermiş, ayak vermiş, göz vermiş, kulak vermiş, dil vermiş, sihat vermiş, afiyet vermiş. Ve biz bunların görevi var. Bunların bu şükrün, bu nimetin şükrünü yerine getirmemiz gerekiyor. Dilin şükrü budur. ki, dedikodu yapmayalım. Kulak kalbin kapısıdır. Yani bırakmayalım bu kapıdan Kalbimize kötü şeyler dahil olsun. Göz insanın iç marifetlerini kazanmak için araştırma aletidir. Yani sen ilim öğreneceksin, okuyacaksın, öğreneceksin, mutalehe edeceksin ki şuurlanasın, kalbini irtika veresin, geliştiresin maneviyet doğu yönünde. Yani bu. Tüm sene Allah'ın verdiği nimetlerin karşısında senin bir görevin var. Bir vazifen var. O vazifeyi yerine getirmen gerekiyor. Sen ibadet istiyorsun Allah'tan ne için? İbadet yani Allah'ım bana bu siheti afiyeti vermişsin. Ben bunun şükrünü yerine getirmek için sene ibadet ediyorum. Kur'an'da da zaten Allah buyurur. Allah buyurur beni ibadet edin. Sadece beni. Yani biz normal bir şartlarda bizi bir, bir kişi bize bir iyilik yapsa o da maddi bir iyilik. Ki fani olan bir şeydir. Bu dünyada bir gün var bir gün yok. Ne kadar teşekkür ediyoruz adama. Ne kadar adama saygı gösteriyoruz. Ne kadar adamın karşısında tevazu gösteriyoruz. Allah bu kadar büyük nimetler vermiş ki kimsenin e, vermesi mümkün değil acizdir herkes bu nimetler bizi kimse bize göz veremez kulak veremez el ayak veremez Onun için bu nimetlerin karşısında şükretmemiz gerekiyor ibadet etmemiz gerekiyor ki bugünün duasında Allah'tan bunu istiyoruz Sallamu aleyküm